Herkese merhabalar. Bu videoda eğer bir gün yolunuz Bosna'ya düşerse denemeniz gereken 9 lezzeti listeledik. Yemeklerin birçoğu bizim kültürümüze çok benzer. Fakat farklılıklar da var tabi ki. Haydi gelin hep birlikte neymiş bu 9 lezzet görelim. <gülüyor> Çok heyecanlıyım ve çok açım. Şuna başlıyorum. Bu ne olduğunu bilmiyorum şu an. Kıyma Sanki normal gibi bir tepki verdi. Çok, Çok güzel. güzel. Sıcak sadece. Çok güzel. Çok güzel. Hı. Afiyet olsun. Nasıldı? Hangisi daha güzel? İkisi de güzeldi ama sanki ilk yediğimiz daha güzeldi. Çünkü bunun e, sosunun içerisinde patates de, havuç da var, kıyma ile beraber. Sanki direkt kıyma daha iyi gibi gelmişti falan Ama hamurunda falan herhangi bir farklılık yok gibi. Aynen. Efendim? Buranın puanı Google'da 4.7. Diğer taraf 4.6. İkisi de güzel. ikisi de yenir. Yani ikisi de güzel bir börek. Öyle değil. Ülkenin %49. Sır Cumhuriyeti. %51. bosna Hersek Federasyonu. Bugün kahvaltısı yine börek. Yine ilk gün geldiğimiz saça geldik. İki tane börekçiye gittik. Saç ve Bosna. Hani börekçi bunların ikisinin de isminin başı. Börekçi Saç ve Börekçi Bosna. Börekçi Bosna'da porsiyon bunun üçte biri falandır. Ve kesinlikle börekçi Saç'taki kıymalı börek mükemmel. Şimdi kanaat getirdim mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> ama işte gene ya Türkiye de yemeyeceğim şey değil hani. Tamam da olsun. Hı, güzel ama. Sen böreklere de böyle bir hayal kırıklığıyla yaklaştın ya. Börekler de güzeldi yani. <gülüyor> Sen onlara yeterince hakkını veremedin bence. Evet. Yarın şey yiyeceğim. İlk ayak kırıklıydı, ondan herhalde. Yok yok, yarın ee, sadece şey yiyeceğim. Kıymalı. Aynen. Ben de kıymalı yiyeceğim ve evet, yoğurtluyla kıymalı, yoğurta kıymalı çok güzel oluyor. <gülüyor> diyet güzel. şey. 4 Ay dedi sanki biraz ama ha öyle mi? Yani ben sanki öyle anladım. Tam emin değilim ben de ama. Öyle mi Hı -hı. Madam. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kola da söyledik. Bosna marka. Yani 20 lira. Çok sıcak. Thank you. <gülüyor> İstiyor mu <musun bu> arada? Hı <gülüyor> hı. diye <gülüyor> geliyor hmm. gerçekten çok lezzetli ikmek de çok lezzetli köftesi de çok lezzetli Saraybosna'ya ilk geldiğimiz günlerde mantı yemek için bir yere oturduk aslında ama 16 Bosna markıydı yani 80 lira öyle olunca pahalı geldi yemeyelim dedik şimdi başka bir yer bulduk burada büyük porsiyon 9 e, Bosna markı küçük porsiyon 6 Bosna markı İki porsiyon küçük porsiyon yiyeceğiz yani 30 liradan bakalım nasılmış Bosna mantısı Oraların resmen güzel mantısı bu, değil çok mi? Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hmm. <gülüyor> mantı gerçekten çok lezzetli. Kesin yiyin. Bizim oraların gerçekten güzel mantısı. Bu. <gülüyor> Sence de değil mi? Çok güzel. Mükemmel. Altı Boston Marka. 30 lira. Portiyon bu. Portiyon da iyi. İç bakalım, sana tadımı sorayım. Söyle <gülüyor> bakalım içine neler var varmış getir. Tavuk, havuç, barneyo. Elin falan mı hmm. Evet. Hmm. Güzel değil mi? Çok güzel. Bir sevmediğim bir şey var içinde. Bu da bamya olabilir. Bamya falan yok aşkım içinde. Belge çorbanın içinde var. Bu çorbanın içinde vardır. Hıh, var. Ben Sorry. Can I take a glass of water, one glass. Evet. Aynen. bir tık yoğun. <gülüyor> Burada yemek yemek için bilindik 3 çeşit yaygın restoran tipi var. Biri börekçiler, biri kebapçılar, bir tanesi de aşçılar. Şu an bir aşçıdayız. Dolma aldık, biber dolması, kabak dolması, domates dolması. Sarma aldık, bir de tavuk köfte ve püre aldık. Ev yemekleri de bayağı yaygın Bosna'da. Evet. Sat bakalım. Bir tanesinden. Tavuk köfteyim Tavuk köfte, evet. Gayet lezzetli ev yemeği gibi. Süper. Dolma taccam. Oo dolma kıymalı. Evet. Bir de bayağı kıymalı. Sanki full kıymalı. Sanki kıymalar pembe mi? Hı <gülüyor> hı. Lezzetli. Şimdi kalktık. 15 Bosnağı arka tuttu. Yani 75 lira o yediklerimiz. Bir tık biraz pah aynen bir tık pahalı bence de. Bir de şey, bizim dolmalar falan daha güzel. Bunlar çok kıymalıydı ama bir tık pişmemiş gibiydi. Hatta neredeyse full kıymalıydı içinde dolmalar. Tavuk yemeği güzeldi ama biraz pahalı bize. Koşaf gibi bir tadı var. <Gülüyor> Bosna kahvesi içiyoruz şu anda. Bu kahveye başçarşı meydanında Sebil'in olduğu yerde 5.5 km'ye vermiştik. 5.5 Bosna parası ama muhtemelen orada hesap karıştı yani yanlış bir şeyler oldu. Normalde 2 km şu an yani İlk 10 Türk lirasına geliyor. 2 km ver evet, iki evet yani 10 Türk lirası şu anda bu kahve. Şimdi nasıl içildiğini gösterelim. Nasıl içildiğini şimdi burçak göstereceğim. Bu şekilde. Lokumu içine atıyoruz mu şimdi canım? İçersen, alacaksan, tamam. içiyorum. Hayır. Şimdi burada çok koyma. Ee, şekeri aynı bizim kıtlama gibi Hı. kullanıyorlarmış. Şeker de zaten daha sert. Bunu evet. ağzınıza koyuyorsunuz. Tabi böyle olduğu için köpüksüz ve soğuk oluyor. Sadece tek farkı o, normal çikolatadan. De yapmayı yani. bilmek lazım benim şeker bitti şu an. <gülüyor> Sen yapmayı biliyor musun? Aa ben kıtlıyım ama yaptım. İki yüz gram. Evet. <Yes. gülüyor> I don't know speak Turkish. No book. Must need English This is a very sweet coffee shop here, small and very nice. You're the best, the best. Uh, three twenty. Tamam, tamam. However, excuse me, one minute. You don't coffee? Yeah, you coffee. Coffee from Brazil. Yeah, <Gülüyor> from Brazil, Colombia. <gülüyor> Minas, Minas Rege, Brazil minas from brazil from brazil ay <gülüyor> <I>, bosnia <gülüyor> in turkey we said a small shop sorry no no small shop ah yes on the way from turkey as you know içecekler arasında bir de ardıç suyu varmış bosna'da içilmesi gereken bilmediğimiz bir şey behar diye bir kafe var Orada içilmesi gerektiğini yazmış birkaç bir yer. Oraya geldik şimdi onu bekliyoruz. Bakalım nasılmış tadı. Burası bakıcılar <gülüyor> <you. Thank> <gülüyor> Şarkısı. Bak kazancılık yazıyor gördün mü? Ben bunu ne mi var? çok değiş. gibi bir yandan bir ekşimsiliği var. Yakıyor boğazımı. Ama tatlı, şekerli gibi. Evet. ama. tadı kötü değil ama bazıni yapıyor. Yok. <gülüyor> değil mi? var bence? Evet. Evet sirke gibi bir şey var böyle keskin içinde ya kokuyor. Ya Olabilir sirke gibi kokuyor ama tadı tatlı. Evet. Yani denenebilir e, güzel, değişik bir tat. Değişik bir tat aynı. Fena değil. Evet bizim 5 günlük seyahatimize sığdırabildiğimiz 9 farklı lezzeti izledik. Umuyoruz ki bir gün sizin de yolunuz Bosna'ya düşer ve size bir faydamız dokunmuş olur. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.